hafızlıklarını ihtimal etmiş olan ve elimizde ilgisi düzenlenen ümmetin en şereflileri kervanına katılan 250 hıfaz kiramın icazet merasimine hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam <San> tara Bir Kur'an ziyafetinde bir aradayız. Burada birinci Kur'an ziyafeti hafızlık merasimi deniliyor. Hakikaten alimler diyarı, veliler diyarı, siirt bize ne kadar da güzel yapıştı bu kadar çok hafızın merasiminde bulunmak. Büyük bahtiyarlık vesilesi baştan hepinize tebrik ediyorum. Bütün insanları iyiliği ve kötülükten uzaklaştırmak için Kur'an'ı rehber edinen hafızlarımız, onun da rehberlik yapacaklar. Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş. Kur'an'ın ezberlenmesinden amaç nedir? Amaç, onu ömrünün sonuna kadar çok yakini bir şekilde bilmek, öğrenmek ve insanların hayatına rehberlik etsin diye yardımcı olmak. Siyirt gibi medreseler diyarı bir ilimizde Arapça halledebilmez. çok mutlu olduğum rektörümüzün ve rekanımızın sabah üniversiteyi ziyaret ettiğinde bana verdikleri bilgileri çok mutlu etti. Medrese ilmiyle, klasik İslami ilimlerle modern ilimleri İlahiyat Fakültesindeki şu an e, yapmış olduğumuz kedir Saat'ı adeta birbirine yaklaştıran her ikisinde de talebelerinizi rüsuh sahibi, onların rasihun tutmaları için çok güzel bir program yapmışlar. İsterim ki hafızlarımız öncelikle bu programı bitirsinler, tamamlasınlar. İşte o zaman aramızdan İbn-i Sina'lar çıkacak. <gülüyor> Lafbets yedaa ebilehebi Hafızlarımızın her birinin ilim yolunda derinlemesine devam etmeleri ve ömürlerinin sonuna kadar birer alim olarak din İslam'a hizmet etmeleri için Allah rızası için El Fatiha.